Ölçekler dediğimizde ne aklımıza gelmeli? Örneğin genel çekimde, genel bir ölçekte tanıklık ettiğimiz ortamda olan bitenlere karşı fikir sahibi olabiliyoruz. Ya da biraz daha yaklaşalım boy çekimde bir karakteri, bir tam yapısı içerisinde görebiliyoruz. Ya da bel çekimde, göğüs çekimde gerçekten çerçevemizi o karakter üzerinde aldığımızda aslında o karakteri tanıtmaya başlıyoruz. O kanak karakterle buluşmaya başlıyoruz. Ya da biraz daha duygusal bir etki yaratmak istiyoruz ve ne yapıyoruz? Daha yakın çekimlere giriyoruz. Örneğin baş çekim ya da çok yakın çekimlere giriyoruz ve o anda duygusal tepkilerini aktarmaya çalışıyoruz. Ya da detay çekimleriyle o psikolojik işte bir elin titremesi bir şakakta atan damarı görüyoruz. Yani ölçekler belli bir amaca ilişkin olarak dil bilgisi olarak var. Oh, oh, oh.